Merhaba, adım Burcu Dursun Kaya. Bugün sizlere PTC Winchit ProjectLink modülünün 11.2 versiyonundan bahsedeceğim. 5 senenin üzerinde informatik firmasında kurumsal yönetim üzerine kurumsal çözümler uzmanı olarak çalışıyorum. Burada mailim, mail adresim yer alıyor? Sormak istedim. Daha sonraki soruları bana buradan istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz vinci pro link modülünün özelliklerinden veya ve yeteneklerin veya yeteneklerinden bahsedeceksek öncesinde vincide proje yönetimi nasıl kullanılıyor ne amaçla kullanıyor önce bundan bahsedelim e, Vinci'de proje yönetimi, bir proje planını oluşturmak ve bunu yönetmek için kullanılabilir. Yeni ürün projesi olabilir ya yani da herhangi bir organizasyon projesi olabilir. Bu sizin için nasıl bir proje planını yönetmek istiyorsanız, bunun için Vinci Project ile proje planınızı yönetebilirsiniz. Bunun dışında, proje modülünde yeni e, ürün tasarımı dışında, e, prodaklarımız, ve proje Modülümüz var. Ee, birazdan daha sonraki ilerleyen yani aşamalarda lemoda bundan bahsedeceğim. Şimdi hali hazırda seri üretimde kullandığınız parçalar, dokümanlar ya da kullandığınız datalar yer alıyor olabilir. Ee, proje modülünü mesela o datalarda bir proje yapmak istediğinizde, bir iyileştirme, bir değişiklik bizim için nasıl ifade ediliyorsa bunu yapmak istediğinizde e Halihazırdaki hazırdaki product altında bunu değiştirmek yerine bir proje oluşturup, project link altında bir proje oluşturup yani bu projenin nasıl sonuçlanacağından emin değilsiniz. Belki istediğiniz gibi sonuçlar alacaksınız belki veya sonuçlar istediğiniz gibi olmayacak. Yani bunu şu aşamada tahmin edemiyorsanız, bunu sadece deneme yanılma yöntemiyle görmek istiyorsanız bunun için bir proje oluşturup. E, datalarınızı hatta projeyle paylaşıp, sonrasındaki projede işte ilgili görevleri, aktiviteleri göstereceğim tabii ki bunları demo sırasında. Bunları oluşturup gidişat hakkında e, yani bu istediğiniz iyileştirme ya da değişikliğin nasıl olacağı hakkında sonrasında bir e, çıktı alabilirsiniz. ve bunun için bir proje yönetimi, proje modülünü kullanabilirsiniz ve hali hazırda seri üretimde olan parçalar yani ya kullanılan parçalar ya da datalar neyse bunlar projede, proje sırasında projeye aktardığınızda projede değişiklik de yapabilirsiniz tabii ki bunlarda istediğiniz fazla değişiklikler mesela birik açmak ya da farklı değişiklikler yapmak neyse bunlar yapılabilir. Ve sizin kullandığınız hali hazırda üretimde ya da seri üretimde olan parçalar bunların etkilenmeden siz projede istediğiniz gibi değişiklikleri yönetiyor olabilirsiniz. Daha sonra projeniz istediğiniz gibi sonuçlandığı durumda bu dataları hala da, da altındaki yer alan norm, e, kullanılan datalar üzerine yeni bir iterasyonla yazdırabilirsiniz veya istediğiniz gibi bir sonuç almadığı durum bu projeyi saklayabilir. İşte şöyle bir deneme yapmıştım ama şöyle bir sonuç almıştım İstediğim gibi olmamıştı deyip bunun kaydını da tutmuş olursunuz. Bunun dışında proje yönetimini e, bir portal gibi de kullanabilirsiniz. E, yani şöyle, mesela tedarikçi ya da Alt, Alt Yüklenicilerle bir data paylaşım portalı gibi düşünün. E, altında kullandığınız, sizin kendi içerisinde, organizasyonda yer alan bir datalarınızı e, bir proje oluşturup ile paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu dataları. Ve projede Proje takımlarına da projelerinde kendi takımları olacak Tabii ki product mantığında aslında her projenin kendi takımı ve takımın altında yer alan kullanıcılar ancak o projeye yetişin olacak. E, bu takıma bu takıma eklemek istediğiniz yüklenicileri, alt yüklenicileri ya da tedarikçileri ekleyebilirsiniz ve e, bu projeyle paylaştığımız bu dataları bu yükleniciler ya da tedarikçiler ya da kim dışarıdan kaynak olarak kullanılan kimler ise Bunlar erişiyor olurlar. Hatta e, isterseniz sadece görme yetkisi tanıyabilirsiniz veya isterseniz değiştirme yetkisi de tanıyabilirsiniz. Tabii ki bu sizin nasıl yönetmek istediğiniz alakalı. Bunu istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Sadece görsün hiçbir şeyle oynayamasın diyebilirsiniz. Ya da şu data da, e, işte değişiklik yapsın. Hatta sonrasında bana onaya sunsun bile diyebilirsiniz. Bunları da proje modülüyle istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yani. Başka bir portal şeklinde dataları paylaşım portalı gibi de kullanabilirsiniz. Ee, burada mesela örnek olarak bir proje planından bahsediliyor. Proje planı tabii ki dataları e, yani buradaki proje modülünün aslında proje yönetimindeki en güzel özelliği de e, bir çıktı sunabilmesi size. Vinci Project Link modülünde e, siz bir aktivitenin sonucunda tabii ki isteğe bağlı bu aktivitenin sonucu bir çıktı olabilir, bir somut data, bir döküman, bir e, teknik resim olabilir ya da olmayabilir önemli değil ama bir çıktı bekleniyorsa siz bu aktivitenin sonucundaki e, eklenmesi gereken data ise bunun çıktısını da ilgili kaynaktan, aktivitenin kaynağından isteyebilirsiniz. Bu, Vinci Projecting'in en güzel özelliklerinden biridir. Tabii ki proje planlarımızı takip ediyor olacağız, e, aktiviteler ne durumda, kaçı kapanmış, hangileri kapanmış, geç kalmış, bitmesi gereken tarihte bitmemiş ya da teslimatlar dediğimiz gibi deliverable'ı data ilişkilendirildiği olabilir. Bunlar yüklenmiş mi, yüklenmemiş mi bunları takip ediyor olabilirsiniz. Kaynaklarımızı tabii ki takip ediyor olacağız proje yönetimi e, gereği olarak. Bu kaynakların hatta isterseniz maliyetlerini de görebileceksiniz e, proje yönetimde. Hatta bu size proje ortalama maliyeti de çıkarıyor olacak. Dediğim gibi e, proje modülünde de, Project Link bir proje oluşturduğumuzda da mantığında aslında klasör mantığı aynı şekilde var. Bu klasörlerde tabi yetkiler de aynı şekilde, bu arada takım var demiştim. Takımda e, rollerimiz yer alıyor olacak, rollerin altında ilgili kullanıcılar yer alıyor olacak. Siz e, halihazırda Product mantığında e, ya da dediğim gibi kullandığınız şu andaki e, PDM tarafa diyelim ya da Product mantığında e, datalarınızdaki yetkileriniz nasılsa ya da nasıl bir yetki tanımlaması yaptıysanız istediğiniz şekildeki bir yetki tanımlamasını aynı şekilde proje altına da yöneltebilirsiniz. Ve dediğim gibi projenin de bir çıktısı olabilir, projenin de bir dökümanı yönetilir. Proje içerisinde dökümanları ya da çıktıları yönetiyor olabilirsiniz. Bunları da ilgili klasörler altında ilgili kullanıcılar yüklüyor, ilişkilendiriyor hatta paylaşıyor olabilirler. Badak altından data da paylaşılabilir. Bunları düzenliyor olabilirler, bunların getik de ilgili roller altından istediğimiz gibi tanımlayabiliriz. Ee, burada ayrıca dediğim gibi proje e, planını görüntüleme, hatta şeması şeklinde görüntüleme, zaman çizelgesi şeklinde görüntüleme ya da kapasite report dediğimiz kaynakların kullanımını görüntüleme veya bunlar üzerinde yeni raporlar oluşturma, custom raporlar da tabii ki oluşturulabilir, bunlar şeklinde çıktılarla e, projelerimizin de gidişarısı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ayrıca Winchill'deki e, Project Link modülü MS Project ile Entegre çalışmaktadır. Yani e, proje planımızı Project Link üzerinden oluşturabiliriz. Yeni bir proje planı oluşturabiliriz. E, var, e, hala hali hazırda bir proje template'imiz varsa hatta proje template'leri de oluşturabiliyoruz. Proje template'leri şöyle eee belli başlı planda yer alması gereken genel olarak hani bir proje planlarınızdaki aktiviteler yani ortak aktiviteler genelde varsa ve kaynak kullanımında ortak roller genelde tüm projelerinizde bu roller yer alıyorsa bunlar üzerinden bir tane ilk aşamada bir şablon oluşturup Sonrasındaki proje planlarınızı bu şablonlardan türetiyor olabilirsiniz. Tabii ki türettiğiniz e, proje planlarında ya da projelerde istediğiniz gibi daha sonra değişiklik yapmanız mümkün. Ama sizdeki iş yükünü azaltmak amaçlı şablonlarla kullanılabilir. Dediğim gibi burada oluşturabileceğiniz proje proje planlarınızı oluşturuyor ve winch ile aktarıyor proje link modülüne aktarıyor olabilirsiniz. Bunun için MS Project'de dediğim gibi entegre çalışıyor ve çift yönüne entegre. Ve mesela aktardığınız... E, proje planınızı ve burada start verdiniz. Tabi burada start vermek ne demek? E, burada bir iş akışı çalışacak tabii ki o proje planı. Aslında minikinin bir güzel özelliği de bunu bir iş akışı şeklinde yönetiyor olması. Manuel ilerleme söz konusu değil. Burada e, aktivitelere atanan kaynaklara görevler gidiyor olacak. Aynı iş akışı mantığında. Minkidir. Bir product altında düzenlediğimiz yayın süreçleri, değişiklik yönetimi gibi. Burada da proje planında yer alan aktivitelerin, başlama tahmini, başlama bitiş sürelerine göre e, ilgili aktiviteler kullanıcılara daha doğrusu kaynaklara görev olarak atanıyor olacak. E, burada dediğim gibi Westproject'e projenizi oluşturup pinch ile aktarıp burada start verebilirsiniz ve e, daha sonra proje planı ilgili süreleri bakımından ve başlaması gereken tarihlere göre ilgili kaynaklara atanıyor olur, daha sonra proje yöneticisi bunları inceleyebilir, proje planı ne durumda kimler görevlerini kapatmamış kimler kapatmış şeklinde veya proje planını değiştirmek isteyebilirsiniz belli bir aşamada. E, sürelerle oynanabilir ya da ertelenebilir bazı süreler değiştirilebilir. Bunun için e, proje içerisinde proje proje planınızı güncelleyebileceğiniz gibi MS Project'e aktarıp halihazırda yürüyen projenize tabii bunun için genelde projelerimiz de hani sistemde her bir şeyin yaşam döngüsü var diye daha önceden bahsetmiştik. Ee, Project Link de aynı mantıkta, Sistemde yer alan her bir şeyin bir yaşam döngüsü var. Projemizin de bir yaşam döngüsü var. Projemizin ilk tanımlanma aşaması gibi, işte çalışılıyor yani running pozisyonda, şu an hali yürüyor aşaması ya da e, durdurulma aşaması gibi. Mesela e, ha, hali hazırda çalışan bir projeyi, şu an yürürlükte olan bir projede bir değişiklik yapmak istediğinizde aktiviteler bazında e, sürelerle ya da belki yeni bir aktivite ekleyeceksiniz, ya da kaynak bazında bir değişiklik yapacaksınız. E, bunun için proje planını Project Link'te güncelleyebileceğiniz gibi, proje planını MS Project'te aktarıp MS Project'te güncelleme yapıp tekrar Project Link'e aktarabilirsiniz. E, tabii bu aşamada dediğim gibi, projenin de stake'leri yaşam dönemesi, durumları var demiştim. Böyle bir durumda, WinchLi'de her şeyi yaşayan bir durumda olduğu için yani saniyesine bir şey değişebileceği için böyle bir durumda bir değişiklik yapılacağında tabii ki proje planında e, durdurulma ya da pre planı durdurmayı tavsiye ediyoruz. Ki e, ben buradan bir proje planında MS örnek olarak bahsediyorum. aktardığında bir değişiklik yaparken hali hazırda bir arkadaşım görevini kapatmasın ya da görevinde bir değişiklik yapmasın ki benim ee, çıkarttığım, güncelleyeceğim proje planı aktarırken bir arada farklı söz konusu olmasın şeklinde proje planlarınızda tabii ki durdurmayı e, tavsiye ediyorum. Ee, 11.2 ile gelen bir yeni özellik var. Bugün özellikle bundan da bahsedeceğim. Demo sırasında göstereceğim. Ee, projede Tabi bu 11 ile aslında başlayan bir süreç diyebilirim. Projelerde artık 11'den sonra birkaç tane altında plan oluşturmanız mümkün. Tek plan olmak zorunda değil bir projede. Farklı planlar yer alabilir. Marketing, depart, yani departman bazında farklı planlarınızı, engineering için farklı, marketing için farklı ya da farklı bir aktivite grup bazında yönetmeksiz bir şey varsa farklı planlar bir proje altında birkaç plan oluşturabilirsiniz. 11.2 ile ilgili de bu planların birbiriyle artık ilişkilendirebilirsiniz. Mesela en genel bir planınız olabilir. Altında o alt farklı farklı planları ilişkilendirip bu en tepedeki en genel planın bitmesi için bu alt planların hepsinin bitmesi ya da birbiriyle ilişkili olmasını düzenleyebilirsiniz. Bunu artık yönetebilirsiniz. Bu 11.2 ile gelen bir yeni özellik sap plan Evolve, Below ya da Child şeklinde yeni bir e, menü bizim karşımıza çıkıyor. Artık plan sayfasındayken Burada küçük bir videomuz var. E, bu video hatta e, farklı alt planlar ya da farklı planlardan oluşan bir genel planın ee, gidişatı hakkında burada bir proje planı oluşturulmuş. Bunda nasıl e, düzenleniyor ya da yani daha doğrusu farklı bir plan kapandığında e, plan nasıl etkileniyor, en, en güncel plan diyelim, en genel plan nasıl etkileniyor? Bununla ilgili kısa bir video var. Bunu izletmek istiyorum. Sonrasında da demo çalışmasına, demo e, tarafına geçeceğiz. Farklı planlar var burada gördüğünüz gibi projede farklı farklı planlar görebilirsiniz demiştim. Hatta bunları ilişkilendirilebilir artık 11.2 ile demiştim. Bir alt farklı bir planı mesela tamamlıyor. Manufacturing kısmı için. Burada da farklı farklı planlar altında oluşturulan bir genel planında da onunla ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Bakın o planı bunun en genel planla ilişkilendirdiği için onu da burada görebiliyor. Ben kendi sistemimden devam edeceğim. Finchil'de e, kullanıcı olarak giriş yaptım. Sonrasında artık product kısmı dışında kütüphane, product ve burada e, recent projects dediğimiz artık proje e, yönetiminde kullanacağımız alan geliyor olacak ve bunun altında projelerimiz yer alıyor olacak. E, projelerin hepsini görmek istediğimde, view all dediğimde tüm projelerimi görebilirim. Burada e, istediğimiz kadar projeyi yani daha, daha doğrusu hali hazırda dahil olduğunuz projelerin genel anlamda bilgi sahibi olmak açısından durumları, işte hatta projede oluştururken bazı bilgiler, parametreler tanımlıyor olabilirsiniz. Bunları yönetmek mümkün. Proje bazında mesela parça numarası, müşterisi ya da projeyle ilgili bir parametre tanımlamak istiyorsunuz. bunu tanımlayabilirsiniz. Sonra da bu sayfada Projeler hakkında bu parametre bazında burada bu görünüme getirmek mümkün tabii ki. Projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii ki sistemde her türlü görünümlerimiz var demiştik. Bu bilinen bir özellik. Şu an mesela bana güncel, hala da aktif olan projelerimi gösteriyor. Ben tüm projelerimi göstersin dediğimde durumları bazında şu an mesela bir projemin durdurulduğunu görüyorum burada state bazında ve projelerin gidişat hakkında Buradan bilgi sahibi oluyorum. Tabi bilgi dediğim gibi burada projeleri e, dahil olduğum projeleri ben şu an görüyorum. Eğer burada tıkladığınızda bir projeyi var ama göremiyorsanız o proje takımında ya da o projeye dahil değilsiniz demektir. E, şu an Gaz Power Drill Projecting'den devam edeceğim. Mesela projemi burada görüyorum. Dediğim gibi öncesinde projenizi göremiyor olabilirsiniz. İlk defa bir projeye dahil edildiyseniz, o projede daha çalışılma yapmadıysanız burada projenizi gördükten sonra bir projenin üzerine tıklayarak artık o projeye ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. E, projede de dediğim gibi klasör mantığı var. Bunun haricinde product'tan farklı olarak plan ve kaynak, meetings alanları ayrıca karşımıza çıkıyor burada. E, klasör mantığında e, ilişkili, datalarla ilişkili olarak proje yönetimi yapabilirsiniz demiştim. Bu nedenle Klasörler altında da e, bu ilişkili datalarınızı burada yönetiyor olabilirsiniz. Burada datalarınıza ulaşabilirsiniz klasörler basında. Bu klasörlere istediğiniz gibi yetkiler tanımlayabilirsiniz. İlgili rollerle ilgili olarak. E, takıma mesela gittiğimizde bu projede yer alan <gülüyor> rolleri görüyor oluyoruz burada. E, Burada roller ve altında kullanıcılar bazında takımdaki kullanıcıları, daha doğrusu proje takımında dahil olan kullanıcıları görüyorum. Yetkilerimi de roller bazında tanımlayabilirim. Dediğim gibi şablonlar oluşturabilirim ve şablonlarda rolleri tanımlayabilirim. Ve her sonrasındaki bu şablonlardan türettiğim yeni projelerde ilgili kullanıcılar dahil olmak üzere. tersiz kullanıcıları da dahil edebilirsiniz ya da sadece rolleri koyabilirsiniz. Kullanıcıları her proje değiştirebilirsiniz. Nasıl yönetmek istiyorsanız buraya, buraya o roller geliyor olur ve sonrasında ilgili kullanıcıları tanımlıyor. Olursunuz projelerinizi oluşturduğunuz durumda. Burada tanımlanan her bir e, kullanıcı sistemde birer kaynak olarak atanır. Kaynaklarımızı da resource altından yönetiyoruz. Burada kaynakları görüyorsunuz. Tabii dediğim gibi kaynak canlı olabilir, cansız da olabilir. Sizi, tezgahı, bir sınıfı, bir fabrikayı, bir toplantı salonunu dahi projede kaynak olarak kullanabilir ve bunun durumu hakkında, kullanımı bakımından da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kaynaklarınızdan maliyetler de girepesiniz. Kaynaklara kullanım maliyeti ya da saat başına bir maliyet tanımlayabilirsiniz. Sonrasında proje planında ilgili aktivitede bu kaynak ne kadar süre kullanılıyorsa ee, ona göre aktivitenin de bu kaynak bazı maliyeti çıkar. Bunun dışında aktivitenin kendi maliyeti de olabilir. Bunu da ayrıca spesifik olarak ekleyebilirsiniz. Ve bunları girdiğiniz durumda eğer böyle maliyetler girdiğiniz durumda ortalama bir proje maliyeti de sistemde çıkarıp bunu yönetebilirsiniz ayrıca. Ayrıca bunun dışında sisteme e, projeyi ilk başta oluştururken bütçe tanımlaması da yapabilirsiniz. Bunları sistemde görme yönetme biçiminin İstediğiniz gibi kullanmaya e, kullanmanız mümkün. Kaynaklara dediğim gibi onun dışında e, burada e, gruplar olabilir, roller kaynak olabilir. İlla tek bir kişi atlamak zorunda değilsiniz. tabii. ki Bir aktivite birkaç kişi yönetiyor olabilir, ortaklaşa bir şey çalışılıyor olabilir. Onun dışında e, kaynaklarda e, new resource dediğimde tabii ki bunu proje yöneticisi yönetiyor olacak. Tabii her bir kullanıcı böyle kaynak oluşturamıyor ya da aileden e, bunun rollerine yetki verdiğiniz durum. Söyleyeyim daha doğrusu proje yöneticisi ya da proje yöneticisine e, denk bir yetki verdiğimiz bir roldeki bir kullanıcı e, projede kaynak oluşturma yönetimi yönetmesi mümkün. Burada Vinci dosyalar dışında other diyerek bir kaynak istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Dediğim gibi kaynaklar canlı olmak zorunda değil. E, kaynaklardan takımdan bahsettik, toplantıdan e, bahsedeceğim klasörlerimden bahsettim. Plan, tabii ki projenin en önemli özelliği plan kısmı. E, proje oluşturulduğu zaman bir, dediğim gibi şablondan oluşturuluyorsa bir proje planı e, default olarak geliyor olur. Sonrasında e, ilgili proje yöneticisi ya da projede yönetimine sahip olan rolün altındaki kullanıcı diyelim. E, bu burada istediği plandaki aktivitelerde düzenleme yapabilir, yeni aktivite ekleyebilir, aktivitenin ismini değiştirebilir, var olanı silebilir gibi. Yani şablonu oluşturduğunuz aynı proje planını kullanmak tabiki zorunda değilsiniz. Sadece iş yükünüzü azaltmak amaçlı, ama istediğiniz gibi güncelleme yapmanız mümkün ya da baştan bir proje planı oluşturmanız mümkün. Burada detaylar kısmında proje ile ilgili bilgilere erişiyorsunuz. Proje kim oluşturmuş, başlama tarihi, ne zaman, şu anki durumu nedir gibi. E, ayrıca burada Execution Control e, manuel yazıyor, bu bahsettiğim MS Project aslında Finchee Project'li MS Project aynı mantıkta çalışıyor. Yani e, siz e, projeyi otomatik ya da manuel üretme modunda oluşturabilirsiniz sistemde. E, bu ne demek? Yani manuel eğer proje planında e, değişiklik daha, yani daha doğrusu çok fazla esnek bir proje planı oluşturmak ve yönetmek istiyorsanız değişikliğin her daim olabileceği bir proje planı sizin için söz konusuysa bunu manuel olarak iler, ilerletmeniz mümkün. Otomatik ilerleyen bir proje planı daha çok e, verilen tarihlere uyuduğu varsayılarak oluşturulan bir proje planı oluyor. E, Burada otomatikte de istediğiniz gibi güncelleme yapmanız mümkün ama otomatikte bazı e, durumlar ya da doğrusu state'ler yer alıyor. Aktivitenin state'i, işte state'i, projenin durumu ya da yaşam döngüsü durumu diyelim state'i gibi. Tabii bunlarda hani var olan bir şey daha doğrusu şu anda e, hali halihazırda e, halihazırda başlayan bir aktivite de bir güncelleme yap, yapmak istiyorsanız tabii ki öncesinde bu aktivitenin ee, aktivitede bir durumu ile ilgili bir güncelleme yapmanız gerekebilir. Onu bir önce durdurmak, sonrasında güncelleme tekrar başlatmanız gerekebilir. Ee, automatikte güncelleme bu şekilde oluyor. Ya da hala da başlamayan bir aktivitede güncelleme yapabiliyorsunuz. Otomatiğin manuelden bir farkı da otomatikte mail iletiliyor sistem tarafından. Çünkü sistem diyor ki bu e, tamam bu plana uyacağı varsayılarak bir proje planı oluşturursa daha doğrusu varsayılarak bu durumda ben ilgili tarihlerde ilgili görevler başlatıldığında kullanıcılara görev olarak atarım bunu da mail olarak iletirim diyor. Normalde tabii ki MyTask altında aynı şekilde e, normalde bir iş yakışında gelen görevi MyTask tablosu altında ana sayfada görebildiğiniz gibi projeden gelen görevleri de orada görüyor olacaksınız ama otomatik ilerleyen bir proje planında ayrıca size mail de iletiliyor olacak ama iki türlü de MyPask altından görebileceksiniz tabii ki aktivitelerden gelen görevleri size. Schedule tabına geçtiğimde burada proje planımı görüyorum. Bakın burada da görünümlerim var şu anda proje planında bazı istediğim görmek istediğim e verilerle ben bir görünüm oluşturdum. Burada proje planım yer alıyor. En üstte ismi, altında aktiviteler yer alıyor. E, aktivitelerin süreleri, tahmini başlangıç bitiş tarihleri, ne kadar iş oldu, ne kadarı tamamlandı, tahmini dışında asıl başlama bitiş tarihleri, kaynaklar ya da öncül ardıl var ise ee, bir aktivite başlamadan, başlaması için başka bir aktivitenin bitmesi ya da aynı anda başlaması belki gerekiyor olabilir. Bunları sistemde tanımlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir plan görünümü ben buradan erişebiliyorum. Bakın ayrıca burada e, bu şekilde üstüne geldiğinde BeInInformation of Deliverable diye bir e, zarf şeklinde sarı bir ikon geliyor. Bu da bahsettiğim aslında proje planlarını datalarla ilişkilendirebilirsiniz. Tabii ki zorunda değilsiniz. Her aktivitenin bir çıktısı olmak zorunda da değil. Ama bir çıktısını görmek istiyorsanız da bunu yönetmek istiyorsunuz. Bunu projekte yapabilirsiniz. İlgili aktivitelerin sonunda beklediğiniz çıktıları bir teslimat, deliverable olarak ilişkilen, bunu bir proje yöneticisi bir teslimat olarak beklediğini ifade eder. Daha sonra bunu kimden beklediğini istiyorsa bu dediğim gibi ilgili kullanıcı görevlerine gittiğinde Maritaz tablosu altında bu teslimat, bu deliverable e, görevlerini görüyor olur. Bir ilgili yapması gereken, eklemesi gereken data ne ise bunu product altından ya da proje altından ilişkilendirebilir. Bakın burada içine girdiğimde örnek olarak bir teslimatta, ismini burada right drill specification olarak görüyorum, teslimatın ismi buyurmuş. Bakın Subject kısmında da ilgili dökümanın linki yer alıyor ve bunun sahibi kimmiş Ezgi Deniz'miş bunu görüyorum bakın burada link şeklinde geliyor ben bunun üzerine tıkladığım zaman dökümanın sayfasına gidiyorum buradan proje planında teslimatları inceleyebilirim görebilirim buradan dökümanı açabilirim içini inceleyebilirim istediğim şekilde yönetmem mümkün tekrar proje planımıza gelelim tamamlanan aktiviteler burada ayrıca yer alıyor dediğim gibi süreler yer alıyor Um, 11 ile gelen bir yeni özellik de, bu arada teslimat artık sistemde iki türlü oluşturulabiliyor. Um, bir deliverable şeklinde oluşturmak ya da deliverable aktivite şeklinde oluşturmak. İki türlü teslimat ilişkilendirmek mümkün. Proje planında aktivitelerle diyelim ya da aktivite bazında yönetmek mümkün. Şöyle, um, teslimatlarınız. İlla proje klasörlerinde yer almak durumunda değil deliverable olarak eklediğinizde yani siz e, hali hazırda bir product altında örnek olarak burada drive sistem product'ınızı varsayalım. Buradaki bir klasörlerine gittiğimde hali hazırdaki buradaki bir datayı proje planındaki bir e, aktivitenin teslimatıyla ben ilişkilendirebilirim deliverable olarak olduğunda veya deliverable aktiviteden bahsetmiştim. Örnek olarak burada e, şu şekilde ikonu farklı geliyor. Sticky Deliverable diye. Deliverable aktivite olarak oluşturulan bir e, teslimat modelinde diyelim. E, burada teslimat yine bir çıktı tabii ki de istediğiniz gibi dediğim gibi e, teknik resim bir kâtası bir e, bom olabilir tabii döküm olabilir neyse resim neyse e, bunu ilişkilendirmek istediğinizde. Deliverable Aktivite'de yani Scheduled Deliverable olarak yazıyor yanında küçük ikonu da var farklı olarak diğerlerinden. Bunda bir ilişkilendirme yapma, yapmamız gerektiğinde bu datanın ilgili proje altında yer alması gerekiyor. Burada bir ilişkilendirme yapmanın tek farkı bu. E, bu arada proje içerisinde şundan bahsetmiştik. Projede datalarımız yer alabilir demiştim. Yeni bir şey oluşturabilirsiniz bakın burada da e, New Document var. Burada da workspace mantığı var. Tabii ki bir tasarım olabilir. Yeni bir dediğim gibi yeni bir ürün tasarım için de bir proje oluşturulabilir ve bu proje altında yönetilebilir. Burada da workspace mantığımız var. Yeni bir e, ya da bir bom oluşturmak mümkün. Vinci partımız var. Ama onun dışında, Design Klasörü'ne gittiğimde, bakın şu şekilde ikonları olan Vinci partlaket partları görüyorum. Yanında da birinde e, Shared from PDM, diğerinde Checkout from PDM yazıyor örnek olarak. Bunlar ne demek? <gülüyor> Yeni bir şey oluşturabileceğiniz gibi halihazırdaki eee projeler altından datalarınızı paylaşabilirsiniz demiştim. İşte bu paylaşma ikonu yani siz e, share from PDM mesela bu data normalde bu klasörün içerisinde e, hangi eee pro şeyden geldiğini bu prodactan geldiğini şöyle arama da yapabilirim. Arama yaptığımda parti tabii ki ked olarak devam edelim ya da All types diyelim. Arama yaptığımda bunun dry sistem altında olduğunu bakın görebiliyorum. Buradan ikonuna tıkladığımda ve gittiğimde bu altında yer aldığını görüyorum. Burada ayrıca projeyi bir yeni segment açık projeyi görmek istemiştim, onun için yapmıştım bunu. Bakın burada ikonun üzerine geldiğinde Shared To Project yazıyor. Diğerinde Shared PDM burada da Shared To Project olarak yazıyor. Ee, buradan da bir projeyle paylaşıldığını görebilirim. Bunun dışında tekrar Design klasörine döneceksem projede. Bakın bir de Check Out From PDM yazıyor. Ee, Dediğim gibi bunu bir portal olarak kullanabilirsiniz demiştim. Tabii ki portal olarak illa kullanmak zorunda değilsiniz ama hani Halehaza'daki producttaki datalarınızı buraya da paylaşıp görmesini istediğiniz kullanıcılara sadece görmek. Burada da Checkout from PDM ile de değiştirebilme yetkisi de verebilirsiniz demiştim. Burada Checkout from PDM olduğunda aslında değiştirebilme yetkisi vermiş oluyorsunuz. Burada artık yetkisi olan kullanıcılar bu catpartı Kryo'da ya da herhangi bir tasarım programında artık açıp değişiklik yapıp tekrar proje altında proje altına yükleyebilir, ilişkilendirebilir, bunu yönetmekte mümkün. Burada bomu değiştirebilir neyse. Bu datayı aramak istediğinizde ya da şu inci partı aramak istediğinizde örnek yetkisi olan Eskisi olan kullanıcılar şu şekilde görecekler bakın. Bir gas power dirili projek görüyorum. Bir de drive sistem eğer bu projeye etkisi varsa kullanıcının bu şekilde görüyor olacak. Araba yaptığında bakın burada e, share to project yazıyor. Drive sistem yani product altında bu şekilde yazıyor. Check out one or more project" Daha fazla projeyle paylaşabilirsiniz bu arada. Product altındaki bir datayı istediğiniz kadar projeyle paylaşmanız mümkün. Ama paylaşılan projelerden ee, tekrar prodaktaki data üzerine bir güncelleme, bir e, veri aktarımı yaptırmak istiyorsanız bir tanesinden bir şey alıp e, projede hangi bir projedeki o da paylaştığım datanın üzerindekini product altına yazdırmanız mümkün ama istediğiniz kadar projeyle producttaki datayı paylaşmanız mümkün. Ee, burada bir de bakın Checkout from PDM geliyor. Yani ga, projenin içerisinde de Checkout from PDM şeklinde ikonu geliyor. O yüzden ben hem proje hem daire sistem yani product altında bu datayı görebiliyorum tabii ki projede görme yetkisi olan bir kullanıcı için söylüyorum bunu. Ayrıca projede eee paylaştığınızda ve projede güncelleme yapabilme yetkisi verdiğiniz durumda bakın versiyonu artık farklı oluyor bu da A.1 iken Prodac altında, burada A-1.0 şeklinde bir versiyonlama yapıyor proje içerisinde ve bundan sonra her bir iterasyon A-1.1, A-1.2 şeklinde, her bir check şeklinde burada devam ediyor. Siz eğer buradaki değiştirmeleri yaptıktan sonra var olan, daha sistem altındaki Prodac'da tekrar bu datayı, projedeki datayı bunun üzerine aktarmak istiyorsanız bunu tabii ki buradan send to send to PDM diye bir özelliği var gösteririm. bunun üzerine tıkladığınızda bunu artık A.2 şeklinde product altındaki datanın üzerine yazabilirsiniz. Bunu da yönetmeniz mümkün. Tekrar proje planımıza gelelim. Teslimatlardan bahsettik, aktivitelerden bahsettik, plandan bahsettik. Planları, e, proje planlarını görmenin yöntemleri var demiştim. E, Gan şeması şeklinde görmek, örnek olarak yani e, sol tarafta proje planınız bu görünüm şeklinde gelecek, sağ tarafta da bir zaman çizelgesi şeklinde görmek mümkün. Bakın burada e, View Gan Explorer diye bir özellik var, Aksiyon menüsünde. Ya da bu şekilde bir projeyi Gun şamasında açabileceğiniz gibi tüm projeleri gördüğünüz bu ekranda istediğiniz kadar projeyi kanşamasında birlikte açmanız da mümkün bu şekilde de kanşamasını açabilirsiniz projeleri Hatta ortak aktiviteleri varsa bunlar bazında incelemeniz kaynaklar bazında bile incelemeniz mümkün ya da projeyi tek bir projeye gidip projeyi e, plan sayfasındayken gandış da açabilirim. Burada gandış yaması şeklinde görüyorum. Solda proje planı sayfasında gördüğüm e, görünüm. Sağda da bir zaman çizelgesi. E, şu an kılımlarımı toplayarak getiriyor bana. Ben burada yukarıda menülerimiz var. Burada expand ol deyip açabilirim alt kılımlarını. Bakın burada da görünümümüz var, Viz gibi bir görünüm var burada. Ben diyorum ki plan görünümü gelsin. Bu şekilde görmek istiyorum. Yani plan sayfasındaki görünümün aynısını burada da açabilirim. Bakın kaynak bazında arama yapmanız, istediğiniz kaynak süzmeniz ya da aktivite bazında süzme yapmanız mümkün. Bunun dışında burada Critical Path'leri de görüyorsunuz. E, Harika da proje termin tarihini etkileyen belli aktiviteleriniz varsa Bunları da critical pet olarak sistemde görüyorsunuz ve bunları burada incelememiz de mümkün. Ee, burada ayrıca burayı tabii ki genişletebilir. Ee, pardon, full ekrana geçtim. Ee, zaman çizelgesine zoom yapma, zoom in ya da küçültme mümkün bu şekilde. Sizin gibi yönetebilirsiniz buradaki kırılımı. Bunun dışında örnek olarak burada bir aktiviteniz var ama bu planımız tabii ki uzun bir süren bir proje planı olabilir. Şu an size Varlalada'daki durumdaki yerini açar. Ee, onun dışında siz belli bir aktivitenin zaman çizelgesinde nerede olduğunu görmek istiyorsanız burada e, saatlik scroll diyerek bakın bu aktiviteye gidebilirsiniz. Bakın aktivitenin üzerine geldim. Aktiviteyi bana, Zaman çizelgesinde bana aktivitenin durumunu gösterdi. Bu aktivite şu an tamamlanmamış. Mesela %90 tamamlanan bir aktivite. Bunu burada bir şekilde görüyorum. Aktivitelerin birbiriyle ilişkisi var ise yani biri bittikten sonra diğeri başlayacak. O da, da diğeri de ondan sonra başlayacak şeklinde birbiriyle Öncül ardım ilişkisi varsa bunu da buradan görüyorum. Ee, burada bakın I just... Summary aktivite dediğimiz gruplama yöntemimiz var. Tabii ki planımızda oluştururken aktivitelerimizi gruplayabiliriz dediğimiz şekilde. Bu grup aktiviteleri yani şöyle düşünün. Develop User Guide bir grup aktivitesi altında alt kırılımları var. Bu grup aktivitesinin bitmesi için altındaki tüm alt kırılımların tamamlanması gerekiyor. E, bunun süresi alt kırılımların toplam süresi şeklinde söyleyebilirsiniz. Burada e, Critical Path dedik, görünümden bahsettik. Capacity Report var. Capacity Report, bunu plan sayfasında e, direkt açabileceğiniz gibi buradan da açması mümkün. Capacity Report'a tıkladığımızda da projede kaynak olarak kullanılan kullanıcılar ya da kaynaklar neyse dediğim gibi illa e, canlı olmak zorunda değil e, bunların e, Kullanım durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz burada süreleri ve yoğunluğu bakımından. Bunun için ayrıca custom raporlar da tabii ki üretmek mümkün ama kapasite ortamda genel olarak e, projede kaynakların kullanımı, <gülüyor> çakışan durumlar söz bunun gibi bilgileri buradan görmeniz mümkün. Ee, bunun dışında bu kapasite raporu dediğim gibi tüm planları e, gördüğünüz sayfada e, planların hepsini gördüğünüz sayfada daha doğrusu burada kapasite raporuna e, pardon gan şemasına gidip daha sonra o projede ki 2-3 proje buradaki bütün kaynakların e, kullanımı kapasite raporuna da ayrıca geçebilirsiniz gan şeması içerisinden mümkün ayrıca proje oluşturmak için burada bakın proje e, new project ikonu var bunun üzerine tıklayarak yeni proje oluşturabilirsiniz. Proje yöneticisi e, konumunda, yani sistemde proje yöneticisi, proje oluşturma yetkisi kimlere verilmişse, İlla bu proje yöneticisi olmak zorunda değil tabii sizdeki e, organizasyon aşamanızda yer alan bir, illa proje yöneticisi olan bir kullanıcı sistemde proje oluşturmak zorunda değil. E, siz sistemde kimlere yetki vermek istiyorsanız proje oluşturumunda, Bunlara yetki tanımaktan sonra ilgili kullanıcılar burada e, proje oluşturma ikonunu görüyor olacak ve buradan da projelerini oluşturabilecekler. Tekrar proje planımıza gidelim. Ayrıca burada baseline var bakın baseline sistemde e, baseline almak sistemde anlık e, proje planınızın görüntüsünü alabilirsiniz. Ki biz tavsiye olarak aslında proje planlarınızı başlatmadan önce sistemde e, proje e, için baseline almanızı öneriyoruz. E, ki proje planım nasıldı, sonrasındaki yaptığım değişikliklerden sonra nasıl bir duruma geldi şeklinde eğer kıyaslama yapmak istiyorsanız baseline alabilirsiniz. İstediğiniz anlık baseline alabilirsiniz. 2 aylık, 3 aylık bu size kalmış. Tabii ki bunu proje yöneticisi yönetiyor olacak. İstediğimiz kadar baseline alabiliriz bu arada. Burada e, proje planımız sayfasında burada new baseline diyerek istediğim kadar baseline alabilirim. Bunu proje yöneticisi yönetiyor. E, bakın burada current plan, active baseline diye bir opsiyon var. Yani sonrasında bak, current plan dediği şu an güncel olan planımız. E, buradaki diğer isimlerini verdiğimiz benim baseline alırken verdiğim isimler, birini ilk oluştururken diğerini işte bugün aldığım bir baseline örnek olarak. Ben istediğim baseline'ı aktif yapabilirim. Şu an mesela bu aktifmiş. Ben burada diğer baseline'ı aktif yapmak istiyorsam sağ klik set aktif baseline diyebilirim ya da hali kullanabilirim. Bu ne demek? Daha sonra plan sayfasına geldiğinizde bakın görünümleriniz var demiştik. Burada ayrıca baseline görünümleri var. Siz bu arada istediğiniz kadar burada görünüm oluşturmanız mümkün. Bunu siz istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Hatta sisteminizde e, organizasyon içerisinde PLM'de ediniyor olan kullanıcılar da sizler için bir görünüm oluşturup tüm kullanıcıları açabilir bu görünümleri. Her bir kullanıcı kendi oluşturabileceği gibi e, sistem edinimleri tarafından oluşturman görünümleri de kullanabilirler. Burada arada görünümüne geldiğim zaman sistem bana e, burada şu bu şekilde bir görünüm getiriyor. Burada şu andaki Süresi neydi? Baseline aşaması alındığında süresi neydi? E, arasındaki fark ne kadar? İşte e, tahmini başlangıç süresi neydi? Baseline'daki neydi? Bitiş neydi? Şu anki bitiş tahmini nedir? Baseline aşamasında neydi? İşte tamamlanma ne kadardı? İş ne kadardı? Şu an ne kadar şeklinde kıyaslama yapmanız burada mümkün. Bu dediğin gibi bu bilgilere istediğiniz gibi düzenlemek ya da sizin ee, sizin gibi bir düzenlemeniz mümkün. Ve bunu ayrıca çıktı da alabilirsiniz. Bakın burada e, Excel ya da PDF çıktısı almanız mümkün bu görünümü, Burada plan görünümünün çıktısını alabilirsiniz. Ee, burada görünümlerin e, plan basın şurada speklerden de özellikle bahsedeyim. Running ve Schedule spekleri yazıyor. Running şu an halde hazırda çalışan bir proje demek. Projenin dediğim gibi etapları var. Defined, Running, Suspend, Cancel, Completed gibi. Scheduled'da bu arada planın e, state'i, planın yaşam döngüsü. E, siz projeleri durdurduğunuzda burada Suspend yapar, ilgili kullanıcılar mesela görevleri tamamlayamaz. Running durumunda olan bir proje başlar ve doğal olarak mesela proje ilk oluşturulduğunda hatta biz ilk başta start verilmemesini, e, tanımlanmaların yapıldıktan sonra istediğimiz zaman e, hazır olduğunda projeye başlatılmaya start verilmesini öngörürüz. Ve bunu tavsiye ederiz. Böyle bir durumda mesela ilk oluşturulduğunda projeye ilgili kullanıcılar takımdaki eklediğiniz kullanıcılar proje yönetici modu dışında olan bu arada ya da etkisi dışında olan diyelim. Kullanıcılar o projeyi göremezler. Siz ne zaman projeyi başlattığınızda ilgili kullanıcılar hem projeyi görebilirler hem de projeye davet edildiğiniz şeklinde mail alıyor olurlar. Hatta projeye atacağınız mailde siz ayrıca ile ilgili bilgiler de tanımlayabilir. Bunları paylaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda ilgili kullanıcılar niye gider ve linkten projelere erişebilirler ya da sisteme girip proje altından, e, proje, recent projes altından görüntüleyebilirler. E, yetkili, e, konumlar, şey setleri bu şekilde yönetebilirsiniz. Bunun dışında e, görev kapatmaktan bahsedelim. Projede peki görevler nasıl geliyor? E, kullanıcılar nasıl görev kapatıyor? Örnek olarak mesela bu proje planında şu an Tabii ki baseline görünümü değil de plan görünümüze gelelim. Şu an hali hazırda şu görevimin mesela devam ettiğini görüyorum. Burada kaynak olarak da Onur Ak üzerinde olduğunu görüyorum. Kaynağın da. Şu an ben proje yöneticisi konumundayım. Mesela Onur Ak kullanıcısıyla girdiğimde, bakın ana sayfaya geldiğimde burada Gathered Technical Information diye bir tane Resource Assignment veriyorum. Projeden atanan görevler size Activity, Resource Assignment ya da Deliverable şeklinde geliyor olacak. Dediğim gibi onları da My Task tablosu altında görebileceksiniz. Proje planınız otomatik üretilen bir proje planıysa ayrıca mail alabilirsiniz. Ama onun dışında her bir aktivite için otomatik ya da manuel Bunları MyTask altından yönetebilirsiniz. Hangi projenin görevi olduğunu ayrıca buradan görürsünüz. Görevinize girdiğiniz zaman burada benden ne isteniyormuş, onunla ilgili bilgiler var. Ayrıca benden bakın bir teslimat istemiyor. Bu mesela bir e, deliverable aktivite şeklinde oluşturulan bir e, görevmiş. Benden teslimat yüklenmesi istiyor. Aslında şey tip de örnek olarak. Bunu yönetmek için mesela bu kullanıcıyla bu görevimizi kapatalım. İlgili teslimatımızı buraya yükleyelim. Ee, önce teslimatımıza gidelim. Klasörlere gittiğimde Technical Information mesela Diri Specifications altından Technical Information dokümanını ben bu görevle ilişkilendirip görevimi kapatmak istiyorum. Ee, burada bakın Deliverable bu başka Diri Specification yanına Deliverable şeklinde gelmiş. Gördüğünüz gibi. Yani siz bu proje klasörlerine girdiğinizde, bu dataların yanında bu şekilde ikonlar görüyorsanız bunu bir testimat olarak ilişkilendirdiğini görebilirsiniz bu projede. Şu an bu ilişkilendirilmediği için yanında gelmiyor. Bir de ayrıca bakın burada Root Process Status diye bir bilgi var. E, projelerde e, yayın akışları kullanabilirsiniz. Demiştim. Dediğim gibi bir portal gibi kullanıp ilgili kullanıcılara değişiklik yapması için açmanız ve sonrasında onların, onların size onu için Göndermesini izin vermeniz mümkün ya da dediğim gibi yeni bir ürün projesi de siz kendi içerisinde yönetiyorsunuz bu projeyi. Bunun için de bir yayın süreci ayrıca burada tanımlamak ve bunu yönetmek de mümkün. Sistemde hala hazırda kullanılan, e, default olarak kullanılan yayın süreciyle önce bu Technical Information dokümanını yayınlayıp daha sonra bu görevle mesela ilişkilendirelim. Bu bir örnek olsun bizim için. Bunun için yayın başlatmak için burada Root sürecini kullanıyoruz. Bakın Root var, üzerine sağ klik yaptığımda Root'a geliyorum. Burada tıkladığım zaman, burada benden bu sistemde var olan süreçler, Deport süreçler istediğim bir süreci seçmemi istiyor. Örnek olarak Approval Routing sürecini seçiyorum, ilerletiyorum. Burada benden e, kimlerden, bu arada gibi roller istediğim gibi tanımlayabiliriz, burayı değiştirmemiz, yönetmemiz mümkün. Şu an benden bir onaylayıcı seçmemi istiyor. Ben de diyorum ki, hadi onaylasın. Devam ediyorum, isterseniz burada bilgi verebilirsiniz. Burada süre verebilirsiniz örnek olarak ya da notification isteyebilirsiniz. Ayrıca projede e, mesela burada yayınlanma sonrasında External participants dediğimiz e-mail e adresleri varsa önlendirmek istediğimiz bu e, doküman ya da data yayınlandığı durumda ilgili mail atmak istediğimiz durumlar varsa bu mail adreslerini buraya girme ve sonrasında süreç bittiği durumda yayınlandığı izin verildiğinde ya da onaylandığı durumda diyelim bu mail adreslerine ilgili mailin atılmasını da sağlayabilirsiniz bu sürecinde. Ben şu an Finish diyorum. Bakın bu link bana da artık geldi. Root Process, status. Şu an Onur Ak kullanıcısıylayım. April Request şeklinde bir görev onaylanması için Ali Gür'ü seçmiştim. Ona bir görev gitti. Tabii ki Ali Gür ancak bu görevi kapatabilir. Onur Bey değil. Şu an Ali Gür olarak giriş yapalım. Aligür olarak giriş yaptık. Aligür olarak giriş yaptığımızda ana sayfaya geldiğimizde bakın Approval Request diye bir görev geldi. Görevime giriyorum. Görevde benden ne isteniyor, onunla ilgili bilgiler var. Ayrıca dökümanın linki var. Bunları buradan dökümanın sayfasına gidip inceleyebilirim. Onay vereceğim durumda burada onayı seçip onay diyerek yorumda yazabilirim. Görevimi kapatırım. Görevimi kapattığım zaman, alegre olarak görevimi kapattım. Tabii ki artık açık görevlerimde görevimi görmüyorum. Tekrar Onur Ak olarak devam edersek. Bakın bu sürecin tamamlandığını görüyorum. Dokümanımıza gidelim. Dress applications, klasörüne. Technical information dokümanının approved olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi bu süreciyle. Hatta bilgisine gittiğimde. Bakın burada approval process segmesi bunu Edwin kullanıcı dediğim gibi sizin için açar ve diğer kullanıcılar da görebilir, inceleyebilir. Burada kimin onayladığını, ne yorum yaptığını burada görebilirsiniz. Bu doküman onaylanmış diye görüyorum. Artık ben bu dokümanı ilgili görevimle ilişkilendireceğim. O yüzden bunu kopyalayabilirim. Kısa yöntem. Kopya dedim. Clipboard'a atabilirim. Örnek. Sonrasında ana sayfaya gider. Görevime gelirim. Görevimin sayfasına gidiyorum. Track work diyorum. Görevimi %100 yaptığımı ifade ediyorum. Ve teslimat olarak da dediğim gibi bu deliverable activity. Ben buna bir teslimat ilişkilendireceğim. Şu an ee, search şeklinde geldi. Cancel diyelim. Burada paste var. Özür dilerim. Paste Subject diyecektim. Diğer türlü arayıp tabii ki dokümanın numarası ya da isimden arayıp yapıştırmak için. Ben şu an kopyaladığım için paste diyorum direkt. Bakın dokümanı buraya getirdi. İlişkilendiririm. Finish diyerek görevimi tamamladım. Artık açık görevlerimde görevimi görmüyorum. Demek kullanıcısı olarak yani proje olarak gittiğim zaman sayfayı yenilediğimde bakın bu görevin tamamlandığını görüyorum. Gördüğünüz gibi. içine girdiğim zaman Deliverable sekmesinde ilgili dökümanın linkine erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi içine girdiğimde dökümana gidiyorum. Dökümanı inceleyebilirim. Bundan sonra dökümanı açma inceleme yapabilirsiniz. Data paylaşmaktan bahsedeyim, eee, toplantıdan bahsedeceğim. Eee, toplantı sonrasında ayrıca aksiyon adımları da atayabilirsiniz. Eee, projenin bir özelliği olarak action itemler tanımlamakla mümkün. Bunu yönetmek, bunu eee, takip etmek mümkün. Bundan bahsedeceğim. Önce bir data paylaşımını göstereyim. Daha sonra bir toplantı oluşturuyorum. Datalar, e, klasörler altında dediğim gibi yeni bir şey oluşturmak bu proje içerisinde mümkün. Tabii ki var olanları da projelerle paylaşmak mümkün. Burada dediğim gibi paylaşılanlar bu şekilde geliyor. Peki nasıl paylaşılmış bu, bu data diye sorarsanız. Project Link olduğu durumda ilgili projeyle data paylaşmak istiyorsanız Şurada paylaşılanlara bakan görüyorsunuz. Hatta bunlara değişiklik yapma yetkisi de verilmiş. O da burada inceleyebilmeniz ne Ya da bir tanesini mesela bu datayı ayrıca paylaşmak istiyorum projeyle. Nasıl yapıyorum? Buraya gelip Add to dediğimde Add to project var. Add to project diyorum. Buradan projeyi seçiyorum. Bütün projelerini görmek istiyorum. O yüzden ya da bir projenin ismini numarasına göre seçim yapabilirsiniz. Ya da ben çok fazla projem olmadığı için direkt search dedim. Projemi seçtim. Sonra diyor ki bana nereye atmak istiyorsun? Diyorum ki design klasörünü atmak istiyorum. İlerletiyorum. Burada bana Winchipart'ımı getiriyor. Diyorum ki Winchipart'la birlikte da gelsin. Ayrıca diyorum ki teknik resmi varsa bana getir. Veya döküman ilişkiliyse isteyebilirsiniz. Örnek şu anda yok. Sadece bu şekilde geldi. Burada finish dediğimde Object Successfully Shared to Project Gas Power Dili Project 2 diyor. Yani iki tane nesnenin Gas Power Dili Project ile paylaşıldığını bana bilgilendiriyor. Bakın design klasörüne gittiğim zaman projemde yeni paylaşılan datalarımı burada artık görebilirim. Ayrıca paylaşılan dataları bakın Convert to PDM Checkout var. Bu işte burada değişiklik yapmasına izin vermek demek. Bunu tıkladığınız zaman bu projede bu data üzerinde değişiklik yapmasına da izin verebilirsiniz Bu şekilde yönetmemiz mümkün. Şunlarda izin verilmiş örnek olarak. Bakın bunlara e, bunların aksiyon menüsüne gittiğimde Undo PDM Checkout yani yetkisini tekrar alabilirsiniz. Tekrar Sadece Shared modunda açıp görüntülemesine izin verebilirsiniz. Ya da bakın Send to PDM var. Bu da işte hali hazırda e, product, altındaki, product altında yer alan bu Winchipart'ın e, üzerine buradaki datanın aynısının üzerine yazması için kullanılan yöntem. Send to PDM diyerek e, şunun numarasını bir kaydedelim. A tırabir Bu şimdi halihazırda A nokta ee, isterseniz bir bakalım, şuradan git bakalım ya da şöyle yapalım, bu datayı bir arayalım. Ders sistemde a.1 nokta olarak yer alıyor. Bakın bu product'ın altında. Şimdi ben bunu Stanford PDF'm dediğimde. bunu tekrar Shared moduna getirecek. Artık datayı Shared moduna gösterecek. Ve PDM'de bunu A.2 olarak kaydedecek. Buradaki değişikliği onun üzerine yazmış olacak. Şuradan aramalarımdan tekrar devam edersem tekrar aradım. Send PDM demiş gördünüz mü? Ve burada bakın A nokta oldu gördüğünüz gibi A nokta artık A nokta olarak bu projedeki değiştirilen halini bunun üzerine burada altındaki üzerinde altındaki'nin, üzerine, altındakinin ee, datanın üzerine yazmanız mümkün. Peki, meetingten bahsedelim. Toplantı oluşturmak. Proje de toplantılar oluşturabilirsiniz. Diziler toplantı oluşturmak buradan yönetmek mümkün. Ee, desktop Integration özelliğimiz var. Bu office programlarıyla entegre şekilde çalışmak demek. Bu ne demek? Ee, Word, Excel e, ya da PowerPoint gibi dokümanların içerisinden gelen menüler sayesinde ki bunları da e, bunun içinde Quick Link Altında Software downloads'tan ilgili plug-inleri yüklemeniz gerekiyor. Öncesinde bunun her bir kullanımını yapmak gerekiyor. Bu Desktop Integration için ilgili e, plug-inler yüklendiği durumda Word exe içerisinde menüler geliyor. Winch'in ya da isim ne verilmişse PLM ilişki kurmak için. O menüye tıkladığınızda oradan yani bu dokümanı masaüstünüze atıp tekrar winch gidip dokümanı yüklemek ya da değiştirmek yerine e, dokümanın içerisinden direkt winch ile Aktarabilme, Winch'e de yönetme e, opsiyonunuz mümkün. Desktop entegrasyonu ile. Burada meeting'le de Outlook üzerinden, e, Outlook üzerinden toplantı davetleri oluşturmanız da mümkün. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Örnek olarak Outlook'a gittiğimde, e, yeni bir tane toplantı diyorum. Bakın burada Winch'li menüm var. buna tıklıyorum. Burada New geliyor. Yeni diyorum. Buradan benden projemi seçmemi istiyor. Arayıp bulabilirim. Yani şu anda projem burada mevcut. Ben de direkt üzerine geldim. Gas Power 3 projesini seçiyorum. Buraya bir isim veriyorum. Ne toplantısı bu? Ee, örnek olarak kullanıcı kılavuzu değişikliği diyelim. Ne zaman olacak bu toplantı? Bugün olsun. Hemen acil bir toplantı. Hatta e, dört buçukta hemen yapmak istiyorum bu toplantıyı. E, 30 dakika sürecek. Ne kadar sürecek? Ayrıca odayı hangi derdi e, yapılacak? Onu da burada belirtmeniz mümkün. Agenda'sı ne bu konunun? E, kullanıcı kılavuzunda değişiklik yapılması isteniyor. Örnek neyse. Buraya e, agenda yazabilirsiniz. Peki kimlerin katılmasını istiyorsunuz? E, ben Onurak'ın, demo user'ın ve ayrıca e, Ali Gül'ün katılmasını istiyorum. Seçtim. OK dedim. Ekledi. Next dedim. Burada toplantı ne ile ilgili ise yani sistemde yer alan bir döküman üzerinden bir toplantı yapacaksınız. Ya da bir data üzerinden, bir teknik resim üzerinden neyse ise ilişkili konuşmak istediğiniz konu sistemde bir şeyse bunu burada sistemdeki datayı buraya ilişkilendirmeniz mümkün. Bunun üzerine konuşacağız şeklinde. Ben şu an boş bırakıyorum. Diniş dediğimde bakın sistem mail adreslerini çekiyor. E, süresini, ne zaman olacağı gibi bilgisi, ajenasını yazıyor. İşte kimlerin davet edildiğini yazıyor. Ve benim mailimin içerisinde bunları link olarak ekliyor. Sonrasında bana kısaca bir şuraya merhabalar e, toplantıya davet ediliyorsunuz şeklinde. şeklinde bir yazı yazmak ya da ne yazmak istiyorsanız onu da ekleyebilirsiniz tabii ki. Sonrasında bu maili e, gönder diyerek konumunu soruyor, gönder diyerek gönderebilirsiniz. Bu şekilde oluşturmanız altlık üzerinden de mümkün. Bakın buraya geldiğimde linkle geldiğimde. Kullanıcı kılavuzu değişikliği şeklindeki bu oluşturduğum alttürk üzerinden toplantıyı burada görüyorum. Kullanıcı mailleri doğru olmadığı için şu an tabii ki bunu gönderdi. Önemli değil. Bakın buradan New meeting oluşturmak da mümkün, alttürk üzerinden de oluşturmak da mümkün. İstediğiniz gibi yönetmemiz mümkün. Toplantıya girdiğinizde burada bilgilerine erişiyorsunuz. Related Object tabında kimler katılıyor, ne üzerine konuşacak dediğim gibi buraya ilişkilendirilmesi mümkün veya toplantı notları mini buraya, toplantı sonucundaki notları buraya da mümkün Ayrıca action items var. Bu çok güzel bir özellik. Ayrıca yani hala da yaptığınız toplantıları kaybolmasını eriyip gitmesini engelleyebilirsiniz. Bunu inçilde oluşturduğunuz zaman Burada toplantı konularını, katılımcıları, her şeyi ekleyip sonrasında ilgili toplantının çıktısı olarak aksiyon alınması gereken adımlar var ise bunda sistemde toplantı oluştuktan sonra aksiyon adımları olarak ilişkilendirilmeniz mümkün. Sistem, sistemde action item aslında anlık görev atamı olarak kullanılıyor. project link sayesindeki de özellik. Bu Herhangi bir kullanıcı bir her başka bir kullanıcıya action item atayabilir, istediği gibi. Ama asıl mantığı da bildiğimiz proje arkasından aksiyon adımlarını takip etmek amaçlı. Ee, burada aksiyon adımları e, proje planının e, yardımcı adımları gibi düşünebiliriz. Tabii ki proje planında aksiyon adımları göremiyorsunuz ama proje aktivitesinin bir tanesinin tamamlanması için bir alt bir adımın daha yapılması gerekiyor. Ya yani da bir iş çıktı örnek olarak. Bunu bir action item ile ifade etmeniz ve yönetmeniz de mümkün ayrıca da. Onun dışında proje dediğim gibi e, toplantıları proje için toplantılar sonucunda aksiyon adımları oluşturmanız mümkün. Burada new action item var. Aksiyon adımı diyelim. Örnek burada projede yer alan kullanıcılar açısından aligörü seçtim. Ee, mesela deadline verebilirim, diyorum ki e, şu güne kadar bu işi bitir, A açıklama yapabilirim neyse. E, şu an open durumda, deadline verdim ve okey dediğim zaman bu aksiyon adımını burada oluşturmuş oluyorum. Farasında bu toplantının aksiyon adımlarını ayrıca e, görüntülemeniz mümkün. Bakın burada, burada tek tek oluşturmak dışında, şurada download template diye bir özellik daha var. Bu şöyle. Um, action item bu download altına kaydediyorum diyor. OK. Save diyorum. Sonra bu ilgili tabloyu açtığım zaman, bakın bir böyle Excel geliyor bana. Burada Excel içerisinde aksiyon adımlarını istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Görev 1. Görevlerin önce adımları, isimleri neyse, bakın durumlu alanlar yazınıza biletiniz zaten. İşte tarih verebilirsiniz isterseniz. Bakın Espining kısmına geldiğinizde kullanıcılar geliyor. Bunları buradan seçebilirsiniz. Burada statüs mesela pardon şu state bazında açık yapmak istiyorum. Şu an açık bunlar. Kapanmadılar. Deyip ya da ayrıntılı diğer bilgileri istediğiniz gibi doldurup bunu save ettiğinizde sonrasında tekrar burada actions menüsünde import from excel var bakın gördüğünüz gibi <gülüyor> toplu olarak excelde oluşturup sonrasında excelden direkt buraya aktarmanız ve yönetmeniz de mümkün bu şekilde de yönetebilirsiniz bu da size bir görev olarak geliyor ayrıca da dedim ki bakın ben kendime de atılmışım tabii ki ben de kendimde görev olacağım. Buraya görev iki şeklinde ana sayfaya geldiğimde my task altında action item olarak görev iki şeklinde burada görüyorum. Bakın bu benim görevim. Burada actions'tan edit diyerek burada tamamladım. Resolution'umu yazarak işte bunu close diyerek, result diyerek daha doğrusu işte %100 yaptım diyerek mesela Pardon, şuraya yazacağım. Ya da e, belli aşamalarında ifadelerde bulunabilirsiniz. Mesela %50'sini yaptım, şu an e, işte istediğim zaman bitecek deyip burayı mesela yeşil yapmanız falan gibi yönetmeniz de mümkün. Bu da ayrıca e, mesela aksiyon adımı atan kullanıcı sizin bu gidişatınız hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca görevim süresi mesela bir deadline verilmişse o geçtiği zaman e, size aksiyon adımı atayan kullanıcıya da görev e, geçtiği tar tarihin geçtiği ile ilgili görev gidiyor, mail gidiyor sistem tarafından daha doğrusu. Onun dışında bu bir toplantının arkasındaki bir aksiyon adımıysa ise örnek olarak, tabii ki böyle gidişat hakkında bilgi verdiğiniz zaman burada hani, aksiyon adımlarını takip eden bir kullanıcı, bir toplantının arkasındaki görevleri gören kullanıcı bunlara da hakkında bilgi sahibi ol olur. Hani, sadece bitirdiğiniz zaman değil, yaptığınız işlerin her anını aslında kaydetmenizi öneririm. Bunu yaptığım zaman tabii ki görevim Open altında artık görünmeyecek. Ve toplantıya gittiğimde burada tamamlandığını görebilirsiniz. Bu şekilde e yönetmeniz de e mümkün. Ayrıca da aksiyon adımları. Bunun dışında ee, dediğim gibi toplantının e, sonucunda bir aksiyon adımı olabilir ya da tasks altından bu producttaki taskla projetteki taskla aynı mantıkta. Taskta tüm görevler yer alır. Bakın open dediği için tüm görevler burada yer alıyor. Burada aksiyon adımlarını burada görmeniz mümkün. Bakın burada da aksiyon adımları var. Onun dışında bu projede bir toplantının sonucu değil ama ba bağımsız olarak bir aksiyon adımı oluşturmak istiyorsanız da buradan new action item diyerek de ayrıca oluşturmanız mümkün. Bunu da yönetebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, sorularınızı bana mail yoluyla e, iletebilirsiniz istediğiniz şekilde. Teşekkürler.